Gençliğinde neler yaptın? Gençliğinde bağladık, dedik, ulaştık, bağımlı yektik, bastık, tattık, Yedik, içtik kızım. Bisledik çocukları Allah'ın anı bara, bara Allah bizdi biz de Allah'ın anı bara, bara İşledik de. Nişleyen kızım? Kalan şimdi aklım büklüm, ilmiyor. Okula gittin mi Gülzer nenem sen? Hı -hı. Okula gittin mi? Gitmedim kızım, cahilim ben gitmedim. Gitmedim. Okul ile gitmedim. Ceydi. Anne, baba Hı? Annem, babam hepsi bağdınlarda beraber. Neler yaptınız? İyi, onlar yaptık. Onlar yaptık. Ben var ya, babamı helen bilmiyor? Bir anamın öldüğünü biliyor. Babamı hiç bilmiyor. Yürüken ölüm. Eşin de erken yaşta vefat etmiş değil mi Gülüzer nenem? Hı. Eşin de erken yaşta vefat etmiş. Geçlikten gittik. Geçlikten uçtu gittik. Yok uçtu. Ne zorluklar çektiniz, ne zorluklar gördünüz değil mi Gülüzer nenem? Ne zorluklar gördünüz diyor. Su yok, hiçbir şey yok önceden. Bir şey diyeyim mi diye. babalık vardı, kayna vardı, öldüler, gittiler, hep gittiler. Hepsi öldüler kızım. Kaç çocuğum var Gürüzar nene? Beş beş. Geliyorlar mı yanına? Üç oğlum, iki kızım var, duruyorlar hepisi. Bir bu burada. Gelip gidiyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar kızım. Ha, gelip gidiyorlar. Sana abla mı bakıyor? Hı? Abla mı bakıyor sana? benim bu bakıyor kadar. Allah razı olsun ondan. İnşallah kızım. İnşallah. Allah dünyada evlerine, rahatlarıyla konuşmayı nasip etsin. Amin. Başka bir şeyim yok olan. Ebe! Ne ki, duymuyor ki. Ebe! Ben, ben de gittim yani, ne soracağım da bilen. Ebe! Sen değil, sen de. Şimdi ebe, senin hani... ...baban vardı ya. Hoca vardı ya, baban. Evet. Baban vardı ya, Ümmet Hoca. Ümmet Hoca var diyor Ümmet Hoca. Babanı anlatı mi diyor bize Deniz? Kulağında duymaya ay kız, Babana kulağını. anlatı mi diyor baban varmış ya. Babanı. Baba. Ne yapıyordu baban? Hı -hı? Babam hocaymış hoca. Hocaymış babam. Aa, Ankara'da otuz yıl durmuş. Otuzuncu çocuğunun içinde baş çıkmış babam bir hocaymış. Bilmiyorum ben kızım. Sonra annalarım değildi. Öldüğünden gayri. Aa, biçaz oğlum varmış eskerde kalmış. Gelinim varmış, o ordunun gelin burda elmiş. Hı. Hmm. Ne ocağıydı ebe? Ondan geri gelen bir evlenmiş, iki iki kızım da olmuş. Biz kalmışız gelen? O dört köyde nasip or oldu. Oralerde de orada oldu nasip. İşte eşin ne iş yapıyordu amca? Hı? Amca ne iş yapıyordu eşi? Eşin ne iş yapıyordu eşi? İşin mi? Eşin. Kocan, kocan. K Kocam iyi. Mehmet Halil adı. Kocam iyi de 53 öldü kızım. Ne yastarlığı vardı? İşte yedi yıl yattı, yedi yıl. Hı. E değil yaptı, nefes vardı. Eskerday nefes oldu, geldi. Hmm. Çiftçilik mi yaptınız? Çiftçilik kızım. Çiftçilik. Başka bir şey yapmadım hiç. Bade ettik, ulaştırdık, gidip içtik, sattık. Bam yaptık, akandık, gidip içtik, bunu, bunu işledik. Başka bir şey işlemedik hiç. Hmm. Başka bir şey işlemedik. Hacı'ya gittin mi sen Gülüzer nenem? Gittim. O adam öldünen kere gittim ben amcalarımına, dayılarımına. Onlar mı götürdüler oh. seni? Onlar götürdüler. O öldünen kere gittim ben. Çocuklar, elem veydin ikisini eve anmedim, bunu çıkamadım. Biri küçük var, onu devam edeyim. Orta kola koydum, gittim. Oradan kaldım, hepsini güne verdim, çıkardım kızım. Hmm. İşledim, başladım yanınızca. Överdim, çıkardım, bir dilim, illa satmadım. Öldüm, çocuklarıma cüleştirdim kalan, biraz dedi. İşte bunu gördük. Başka bir şey görmedim kızım. Allah razı olsun, abla da sana bakıyor. O bakıyor kalbine. Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun bir ödeye ben yok. O bakıyor çocuklar da geliyorlar, gidiyorlar. Bu kadar. Ona bak, bu, bu da bakıyor. Kardeşin o da örtü köyde. Bu da delirmiş demişler. Evlerin ortasında taşıyanağ mı, evler yanma mı demişler. Bak sopalar geldi. Marif bana şura nereye düyülüyor? o benim babacığım bir kokunmuşumdur. Bir 35'e canımın içinde baş çıkmış izni. 30 yıl Ankara'da 30 yıl. Oradan bakmaya geldiler, bura, kabrin, bak ne kadar bırak abim neler Ankara'da. Ha. Niştağımda maramda böyle gördüm ben. Babam bilmiyorum, nasıl ma gayden ben. Ben bu dizken ölmüş. Hmm. Dedemine evlendiğine dedemine, dedeminle Mehmet Ali dedeminle hey. Kaç yaşındaydın o zaman? Benim var ya kademim 12 yaşındaymış sizinle Melen çıkmadı küçük yüperin belin ettiler 12 yaşındaymışım Bizimle Melen çıkmadı Düğün oldu mu düğün? Düğünü koca tamcak ile düğün oldu Düğün oldu Düğün oldu Ankara Ekmak düğün etmeye dükkanmadan Yoksa kaldı eskara gittik onun Dört yıl eskarda durdu Dört yıl Dört Düğünüm nasıl oldu? Ha? Düğünüm nasıl oldu? Gelinlik olanı kaydın mi? mi? Gelinlik kaydın <gülüyor> mı? Evet, gelinlik. E ben onların yanda kaldım kalan oğlum. Anne. Anasının anne. babasının yanında durdum o dört yıl. O gelince Ondan kar oldu benim o çoluğum çocuğum. On yıldan kar oldu, on yıldan kar hmm. O zaman derede mi yaşıyordunuz siz? Dere, derede mi yaşıyordunuz derede? Derede çok durdum. Çok mu? Bir şeyle kaşınan Mehmet ile derede pisledim ben. Bir şeyle kaşınan dereye koyulardı. Oh. Oralarda nişliyordunuz gayrı? Orada nişal o çocuğa baktım, bağlar bekledim domuzun dolamanını. He. Yazın kala yazın. Tütün mütün dikiyor muydunuz? Bizim devlet batında. Tütün, tütün, Hı? tütün dikiyor muydunuz tütün? Hı? Tütün yapıyor muydunuz tütün? Ne? Aşağıda derede? He. Tütün dikiyor muydunuz tütün? Kaynaşık çabalıyorduk. Suyumu ekiyorduk. Suyumu atlıyorduk. Tütün yok, Tütün evde diye. On yıl tütün diktim efendim. On yıl. Onlar öldünen kere adamı, eskerten öldünen kere kalan o çocuklar varken hep tütün diktik. Ha. Çok duydum. Zor muydu işlemesi? Ha. Zor muydu işlemesi? Ha. Zor olmama tütünü. Özledi dünungu, vatanına ulaştıcağın, seyine ulaştıcağın Git bir dalanla dedik, da çapaları kes Yolumumu hemen arka gibiyo Az kesadık da dirkaydı Eşek helam var mıydı sizin eşeğiniz? Eşeğimiz de vardı, atırımız da vardı, ikisi de vardı Çifti ondan mı sürüyordunuz? Sürer. Çifti? Ök, öküzü, öküzün Öküzüne hazırladık kızım, çifti oğlum, öküzüne Haa Katır ile öküzü ile sürüyorduk. Eşeyi de kullanıyorduk. Yabandan gelişten birine şey Katır öbüne deşeyi var mıydı? Geliydim çok fazla çocuklu olduk ucağımda. Hay oğlum. Sen sürüyor muydun çifti? Ha? Çifti sen mi sürüyordun deden mi sürüyordu? O, o zaman o ölmeden o sürüyordun öldüğünden ben dört yıl beş yıl çift sürdüm. Yani, Bana budadım yanı unutacak. İş işledi peki şimdi eskiden hani eğerleri çocuklarım eve aldım çıkardım sünnet düğünü de yaptım Mehmet'in amma Mehmet'e sünnet düğünü de yaptım acarsın, acarsın sen acarsın iyisin varrağızı mahtara bindi dila da cuma gününe benimki gün boğazına alsınlar dört örtü ödemek atar beşi birlikler serkler taktılar cam ya gittiler ilahına Oradan camı bittiyle, inen geçtiler eve. Do Dovalar ettiğim kazanlar aşra oldu. Ekmek dediğim, köylünün çocuklarının sünneti dediğim. İyi bunları gördüm ben. Hmm. Şimdi siz eskiden Bağatalı'ya gittiğinizde burada da biri yaşıyor muydu köyde? Ha? Köyde birileri yaşıyor muydu köyde? Bu evlerde? Sizlere değkene. Köyde bir yaşıyor muyduk köyde? Kim? İyi köylerde Hayır. evler boş mu duruyordu? Ne evdeydin yani kızım? Ertesi. He. Ha, letaya evet. evet. aklım da geldi dedi Mehmet'in dinli. Düğünü de akan sünnet düğününe bir daha kesti demiş oğlum da dedi. Köy dedi. Onda hasta oldu, kahamadık ayette. O birine ne etmedik. O birine, ne tek bir iki tek Mehmet'ten amada. Hmm. Düğünler nasıl oluyordu düğünle? Hmm. Düğün düğün. Ee. nasıl oluyordu? Dünat Ya düğünler düğünler evlenikene. Evlenikçe inanıttılar gayin bilmeyen oğlum. Düğünçe inanıttılar delirdiler. Böyle gelenek görenek yok muydu eskiden? Ah. Gelenek gelen yok muydu? Dün. Dün. Gelenek yok muydu böyle giydiğin elbise falan yaptıkları? Düğünde yaptıklarından haberleri. Haberini ettikleri kendidir. Tara bin zile orada dedittiler. Oğlum. Anlat bakalım bir öyle bir at anlatı bu. Anlat anlat. Nasıl anlat. İyi anlatıyor işte ya. Ne seni anlatacağım oğlum ben. <gülüyor> orada dinlemede getittiler. Ya. Eskileri merak ediyorlar da. Ondan soruyorlar yollayında hani eski hindiki çocuklara gösterecekler.